Merhaba arkadaşlar, ve 3 öğrencom için hazırlanan videolardan birindesiniz. Ben Buru Ayan. Bu eğitim videosunda belki birkaç video olabilir. E, ChatTBT'nin me medya endüstrisinde, medya sektöründe nasıl kullanılabileceğini. Hani burada ilk başta geleneksel medyadan yeni medya veya sosyal medyaya geçişten sonra artık yapay bir medya mı geliyor? Bu yapay medyada ne olacak? Veya bu yapay zeka teknolojisini medya çalışanları nasıl kullanacak? Bunun üzerine olacak. Tabii e, biz burada şey kullanıyoruz. TEP kullanıyoruz. Çin versiyonu. Aynı altyapı. 3.5 kullanıyor. Bu üyeliksiz bir sistem. Daha pratik diye ben kullanıyorum. Chatbot TEP AI'dan girebilirsiniz direkt. Hürriyet'i kullanacağım örnek haberlerde. Mesela şöyle küçük örneklerle başlayalım. Aşağı sana verdiğim linkte. Ne anlatılıyor? Buradaki haberi özetle. Özetle biraz uzat. Şimdi bu normal atölyeler, teknoloji atölyelerinde şöyle bir şey vardı, Bir sıfır mantığı vardır. Yani eğitmen eğitime vermeden önce dener, çalışır. Mesela buraya noktalı virgül koyarsanız şu olur der gelir. Evet o olur ama yapay zeka bazı işlerde o araçların kullanımında işler değişebiliyor. Çünkü bazen bu metni sen mi yazdın dediğinizde bile e, hayır ben bu metni yazmadım diyebiliyor. Böyle bir durum var. Veya aynı soruyu tekrar sorduğunuzda e, başka bir cevap verebiliyor. Bu şekilde haberi özetledi. Bu haberi Fransa'da, şey yani, Fransız arkadaşıma mail atacağım. E, tercüme et, mail formatımdır. Arkadaşımın ismi çekiyor. olur. Buradaki her şey aslında işlerin nasıl hızlanacağını gösteren bir şey. Bu bir örnek. Ne yaptık? Aldık, metni şey e, yaptık. Şimdi başka ne olabilir? Bilmiyorum. Köşe yazılarını bulmaya çalışıyorum. Köşe yazıları nerede diye. Tamam. Böyle politik olmayan ha, şu. Şimdi mesela sağlıkla ilgili stres obezimizsiniz diye bir yazı yazmış. Aşağıdaki köşe yazısını ben yazdım. Fakat insanlar bunu şeyleri pek. Bu köşe yazısının önemli noktalarını. As Tweet bir cloud veya bilgisayarı muhtemelen onda biridir yapar mı? Yani bir paylaşımı alıp Tweet sahne getirebiliyor. Ama işte emoji gibi şeyler de var. Öyle mi? Sanki tweet karakterleri yeterli. Biraz daha uzatabilirsin. Burada biraz daha bozuk devrik tüccere yazsanız da onu şey yapıyor. İfade ediyor. Hı. Hatta muhtemelen şurada da çok kullanılacak. Şimdi ben hız, çok hızlı bir şey yazacağım diyelim yani ki bir muhabirim ve hızlıca not alıyorum. Ne diyeyim? Aslında şu yukarıdakini yazayım daha ara. Stres arttıkça, obezite yanlışlıkla biraz da yazıyorum. Artar, yüksek, kod, seviyesi, yan, anlatma, açıyor, açıyor diyelim ve özellikle yani bu da çok saçma bir şey ama göstermek için böyle bir nota aldınız diyelim bu yazıyı hızlıca yazdım Türkçesi olsun düzzeltim gönder yaznız bu yukarıdaki metin olduğu için diyebilirsiniz oradan öğrendi. Biz tam uyduracağız mecburak. Merhabalar. Benim... Aynen Evet. Yani evet. görüşmek istiyorum. Tamam. Umetne düzeltmişsin. Hı. Mesela burada şurayı ya yanlış yazdım. Ama genelde düz bir kontrol e çok daha hızlı düzeltebiliyor. Devam edelim. E aynı şekilde şu mesela e diyelim ki o gün ülkede olan Siyasi birkaç haberi verelim. Ortak bir şey yapalım. Şimdi sağlıkta falan o kadar içerik yoktur. Sana bugün ülkede olan önemli beş tane haberi veriyorum. Bu haberleri anla. Analiz et. Bunu aldık. Bunu aldık yine apatik. Taptık. Bravo ben. Bunu aldım. Tamam. oldu bu. galiba. bunu Bu e, base haberin e, önemli olduğunu unutma. Akşam haberlerde bu haberlerin içeriklerini ne vurgu yapacak? Belki haberlerle ilgili ortak bir nokta bulacak. Hiç tek e ihtiyacım var. Bana 3 tane ya da 5 tane olsun bakalım. 5 tane öneririm. Bakalım yapabilecek mi? Deniyoruz. Her haber için ayrıca yapıyor. Denicem. Güzel ama benim bu kadar fazla 5 tane bir insan gibi düşün, beş haberi de anla ve bu haberlerin ortak ketişim hükümetinden beş hashtag öner. biraz daha olayı şey yaptı gördünüz mü diyor ki hem cumhurbaşkanı nereden hem bekit pakdemir'in açıklaması vesaire tamam güzel devam edelim şimdi bir konuşma metnini haberleştirmeye bakalım tamam Bileceğiz. konuşma metni alıyorsunuz aşağıdaki konuşma metnini Haberleştirme. Türkçe olsun. Şimdi bir hafızası kopuyor. Bunu şeye benzetiyorum. Böyle bazen uykuya, ya uyumaya çalışırsınız, yatarsınız. Aklınıza bir şey gelir. Oradan bir şey gelir. Oradan bir şey gelir. Oradan bir şey gelir. Sonra ne? Düşündüğünüzü böyle unutursunuz. Sonra o ona bağlı şeyi unutursunuz. Ona bağlıydı. Bir anda ya ben ne düşünüyordum dersin ya. Yapay zekada böyle yapıyoruz. Şu an koptu yani. Buna Fransız felsefesinde Jamais mu diyorlar öyle bir şey Presque Rescue mu, Jamais Vum'un. Şimdi tekrar deneyeceğiz. <gülüyor> Aşağıdaki konuşma metnini haberleştirir. Türkçe olsun. Burada sıkıntı yok. Ee, şey yapıyor, haberleştiriyor. Ee, burada kimin konuştuğunu biliyor Bir dakika. Burada kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu konuşmayı... Edip evet, Tayyip Erdoğan yapmıştık. O bozuk yatsan da düzeltir. Ona göre yaz. Deneyeyim düzelt. Özel isim diye düzeltemeyebiliyor mu? Yok. Düzeltti. Haberi yapıyor. Bunların hepsi işimizi hızlandıran şeyler. Devam edelim. Diyelim ki bir dosya haber çalışacaksınız. Ne, e, ne diyelim? Yapay zeka ama daha böyle günlük hayattan olsun, teknoloji olmasın. Türkiye'nin Doğu Akdeniz güvenlik politikaları ile ilgili bilgi sahibi olmam lazım. Ee, bir hafta süren var. Her, e, her gün saat çalışacağım. Ve bana... Yedi günlük çalışma planı ve bu planlarda kullanacağım kaynakları çıkar. Görüyor musunuz? Burada da sıkıntı yok. Devam ederim. Şöyle bir şey de var aslında. Evet. Kaç tane sayfı açtım örnekler göstereyim diye. Şöyle bir şey var. Bunu da aslında bugün öğrendim ben. Ee, burada şey de yapabiliyoruz. Bir kitabı veriyoruz. Al bu kitabı oku diyoruz. Analiz et diyoruz. Ee, burada <gülüyor> bu, bu, Drive'daki bir dosya. Ben yüklemediğim için şey yok. Sadece linki paylaşabiliyorum. Deneyeceğim. Sana bulu tutan bir Veriyorum. Kitabı oku ve analiz et. Bakalım. Hı. Tamam. Burada böyle dedi ama veriyor. Burada ben bunu denedim. Yani e, bir, bir biyografik kitabı okutup e, onun hakkındaki her şeyi de öğrenmesini sağladım. Ona bakacağız tekrar. Şu zoom'un seni tekmeye çalışıyorum da biraz daha gözümün önünde. Bu butonu neredeydi? Tamam, dursun. Şöyle devam edelim. Ee, sonra ne yapacaktık başka? Şuna bakalım ha. Burada erişimimiz daha rahat olabilir gibime geliyor ama yine de deneyelim. Bu bir sunum, bir sunumu anlayabilir musun? Bu linkte ne var? Aslında bunu yapıyordu. İşte dedim ya stabil değil. Dosyayı Tamam bu Bu Şu an erişim izinlerinde sorun var. Başka bir şey göster bu videoyu ben çektiğimde 8 Nisan cumartesi sadece bu MP listesi vardı. Onun üzerinden analizi yapacağım. Şimdi <gülüyor> diyelim ki elinizde bir veri var ve bu veriyle ilgili bir haber yapacaksınız. Sana bir link yolluyorum. Bu linkte bir partinin milletvekili aday listeleri var. Oku ve analiz et. Bak, Yani bence ilk bakışta iyi analizler. Hani cinsiyet olarak falan filan. Burada size başka bir şey göstermek istiyorum asıl. Burada öğrenim durumu... Önce ondan. Öğrenim durumuna göre bir istatistik çıkar. Tamam, öyle diyorsun. Ee, alayım. Ben şu an, deneyelim, görüyorum. Bu şekilde bir başlık var ve öğrenim durumu altında, lise, üniversite gibi e, çeşitli ifadeler var. Bu bilgileri almak gerekiyor. bakalım yapabilecek yapamayabilir olsun sen şey, bu bu listeye bakarak bana bir bana veri görselleştirme için bir istatistik. Çıkart. Okey. Bu resimler burada çalışmadı onu da göstereceğim. <gülüyor> Güzel. Bana Python'la diyeceğim. Yani basit diye. Python ile veriyi verselleştirelim. Şimdi biz bunu görselleştireceğiz. Burada şunu yazıyoruz. Replit Python. Replit Python kodlarına herhangi bir şey kurmadan wait diyoruz. Online olarak görüntüleyen bir e, uygulama. Bu haberin içeriğindeki istatistiği buraya alacağız. Burada bize bir kod verdi. Kodu hiç dokunmuyorum. Kopyalı diyorum kodu. Geliyorum, yapıştırıyorum. Run diyorum. Burada Replit'te belki problem olabilir ama deneyelim. Genelde olmuyor. Çünkü böyle görselleştirme üzerine şeylerde online araçlar takılabiliyor. Normalde Python kodu üzerinden çalıştırırsanız hiçbir sorun olmaz ama bir deneyin. Muhtemelen daha önce hiç kodlama da belki yapmamışsınızdır bir haber ücretiyle ilgili ama artık bunlar çok basit. Infografik hazırlanmışsınızdır muhtemelen. Burada infografik. Ona da bakalım. infografikle ile Şu an deniyor. Evet, güzel. Gördüğünüz gibi bunu görselleştirdim. Bundan sonrası kolay. Yani e, peki bu sayfada, yani burada... Statistiği çıkarılacak. Başka hangi bilgiler var? Bunların da istatistiklerini çıkar ve koda dönüştür. Bana zaten kodunu ver. Hmm. Doğum yerleri var mı? Doğum yerleri yok. Nereden gördü onu? Doğum yerlerine, doğum yerlerine göre aday sırasını kurup bir deneyim bakayım anlamadım nasıl Stop dedim, bir daha dedim daha şimdi pandas diye o da şey ee, bu Excel gibi düşünmeye yani çerçeveleriz ama doğum yerini nasıl algılayacak anlamadım Yani bugün bunu burada göremedim kodlarında mı var diye bakacağım baksın bakalım nasıl yapalım Ha, bu şekilde veriyi de görselleştirebiliyoruz. Bunu bir sorayım. Çünkü az önce bunu dedi. Yani stabil ama sana buluttan bir link versem oradaki kitabı okuyup analiz edebilir miyim? Mesela şimdi bunu bir şey yapmasın. Hayır, linkten kitabı, Bilim, onu soruyor. kitabı anlayıp, mesela oradaki bir karakterin dil yapısını taklit edebiliriz. Bunu yapabiliyor normalde. Yapıyor. şimdi bir tane e, kitap deneyeceğim o vardı vardı tamam Bakayım. tamam süper İlet Kütüphanesi'ye girelim. Sana bir link veriyorum. Bu linkteki kitabı analiz eder miyim? Aslında yapıyor. Şu anda yapamadı ama bunu yaptı. Ee, hatta şöyle diyor. Kitabı analiz etmek kaç saat sürebilir diyor. İndiriyorum diyor. Şu kitabı indirdiğim. O zaman benzen bazen yapıyor böyle ama indiriyor aklınızda olsun indiriyor analize ediyor ve o kitaptaki karakter gibi sorularınıza cevap verebiliyor emin seni evet. evet. Ben de şaşırmıştım indirince. yapmıştım ama. Peki. Ee, buraya gelelim. Burada bir kodda hata verdi. Ya Tabii kodda hata verirse muhtemelen bırakırsınız, uğraşmazsınız. Ama biz bunu yapay zeka yalılım eğitimlerinde şöyle diyoruz. Mesela bu hatayı al diyoruz. Buraya yapıştır diyoruz. O da ona göre çalışır diyoruz. Yok, al bunu yapıştır koy. Yine kod yazmıyoruz aslında, ama fakat şey yapıyoruz. Bunlar muhtemelen yine replikle yani bu site ile alakalı bir şey? Tamam, ee, devam edelim. Burada şey de var, mesela farklı bir dile geçelim. Nereden geçiyoruz? Buradan geçelim. Burada dil olarak hiçbir sorun yok. Arapça beni yoruyor. Şu Burada dil olarak bir sorunumuz yok. Hani Onu aklınızda tutun. Buradan ne anlatıyor? Böyle bir şey de var. Ben bunu çok önemsiyorum aslında. Ee, ama e, henüz yapay zekası orada yeterince iyi değil. Ama bunu da size Bu Burada konuşma metinleri üzerinden yapalım yine. Bunu da yapabiliyorum. Bence aşağıdaki konuşmada bir söz yanlış anlaşılsa veya yanlış duyulsa nasıl anlaşılır? Yanlış anlaşılmaya sahip neresi var aşağıdaki? Bunu da yapıyor. Yani bak burada böyle bir şey var. Ee, burada böyle bir şey anlaşılabilir de yapıyor. Devam edelim. Yine bir şey ilk kez deneyeceğim. Aklımda öyle daha fırsat olmamıştı. Adresindeki kişi ile ilgili ne biliyorsun? aktif olduğu Türkçe tweetleri attığını söyleyebiliriz. Henüz tweet erişimi yok galiba. Şöyle yaparız. Birkaç deneme yapacağım. Aslında benim hesap biraz çok müsait değil, çok fazla takip ettiğim kişi var ama yine de mesela şöyle yapabilirsiniz. Oluyorum şu an umarım tutuyordur. Tutmuyor galiba. Bunları yazılmadı tabi yapabilirsiniz ama basit olsun diye diyorum. Sana aşağıda bir kişinin takip ettiği kişilerle ilgili ilgi veriyorum. Bu kişinin ilgi alanlarını takip ettiği Kilerden çıkarmak istiyorum. Bu kişilerin biyografik profil açıklamalarından alan biyografilerini kullanarak doğru yazmamaya yazmayınca artık erimiyorsunuz. Bu da bir kötü yuvar. Biyografileri kullanan bana bir özel soru. Dinle. Görüyor musunuz? Daha oldum. Geriş, geriş, sonuç Görüyor musunuz? Peki e Peki, ben bu kişi ile röportaj yapacağım, olsam sormam gereken o soru neymiş? Az önce Twitter'da takip ettiği kişileri paylaştığım kişi. Hani sen bu kişilerden ortak bir analiz yapmış. Yani bu takip edilen işte o kişilerin takip ettiği kişiyle röportaj yapıyorum. Girecek üstü kapalı soruyorum. Güzel ama biraz azla gelişimcilik oldu. Soruları biraz daha atalım. Gibi gibi. Tamam. Ee, başka aklıma gelen... Aslında çok şey var tahmin ediyorsunuzdur zaten ama... Burada aynı zamanda ikisinin attığı tweetler üzerinden de analiz edilebiliyor. Şu da yapılabilir. Yani mesela Müsteher isimli biri var bir de bu profil var. İkisinin yazım tipolojisini de karşılaştırabilirsiniz. Çünkü her şey metin bazlı olduğu için. Aşağıda tweetlerine gönderdiğim kişinin yıllık tipolojisi ve ilgili önemli noktalar herhalde. Vay vay. Ha, burada bir hata var. Elon Musk'ın yapay zekayı durdurun çağrısıyla ben ironi yapmıştım. Yanlışını yakaladım. Elon Musk'ın çağrısı ile ilgili aslında ironi yapmış. Evet. Bu şekilde onu da yapıyoruz. Başka ne yapabiliyoruz? YouTube videolarıyla ilgili bir tık daha şey yapması gerekiyor ya. Yani göstereyim onu da. Am paylaşmışımdır illa ki YouTube. Hı. Allah Allah, bu da şimdi oldu bak, bu yoktu yani. Görüyor musun? yanlış yapıyor. bak şunu diyorum. Burada bir ID'yi alıyor, eskiden alınmış bir ID. Belki de aynı adreste 10 yıl önce bir köpek-kedi videosu vardı. O video silindi. YouTube'da o bu videoya mı verdi diye düşünüyorum. Yani Zor bir ihtimal ama düşünüyorum. Onun dışında şey var, mesela YouTube'daki bir video var, İngilizce bir video var. Siz bunu bir belgesel bir saatlik oturup anlamanız lazım. E, altyazıları varsa zaten altyazı dosyasını buraya direkt yapıştırıp bunu e, özetle, Türkçe'ye çevir, metni düzelt, İngilizce bile olsa diyebiliyorsunuz. Yoksa da başka bir sitede diyelim, alın onu YouTube'a yükleyin, liste dışı şekilde. Sonra yani dilini İngilizce yapın. Dili İngilizce yapınca otomatik altyazı oluşturacaktır size. Yani İngilizce bir şeyden bahsediyorsak. E, sonra da onu alın ve o altyazıyı buraya koyun. Türkçeleştir ve bana evet. özetlediğim Bunu yapıyor. Burada sıkıntı yok. E, aklınızda olsun. Düşünüyorum başka neler olabilir diye şey söyledim, bir konuyu araştırırken konuyla ilgili araştırma planı yapabiliyor. Tabi akademik şeyler de çok daha iyi. O taraf belki yasaklanabilir. Çünkü yani bana mesela şöyle diyorum. Diyorum ki bu yapay zekanın ile ilgili yapay medya medya diye bir şey ortaya çıkabilir. Bu konudan bir doktora tezi yazsaydım, bence ana ve ara başlıklar ne olur? Tabii doktora tezi değil de bir programda olabilir. Yani bir program. Hazırlayacaksınız. Veya 13 bölümden oluşan bir belgesel hazırlayacaksınız. 9 konu belli. 9 konu belli diyelim. 4 konu eksik. 13 bölümlük. Böyle bilgimiz, postyal medya, kripto paralar, metaverse, dao'lar. Şimdi ya, bunu böyle söyledikçe, bu böyle nöral bir aya ya, gitgide bir yere itiyorum bunu. Yani metaverse, kripto para, DAO, dao dediğimde o sonsuz tarlanın belli bir tarafına getiriyorum. Sonra hop diyorum ki girişimcilik. Alıyor başka bir yere getiriyor. Bir sürü ağırlık düşünün. Ağırlıkların ortalaması almıyor Sürekli onun o, o orijinini değiştiriyorum ortalamasını. Ee, var. Ha, konular böyle. Diğer konu var. Ne olabilir? Yani bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.